Herkese merhaba. Arkadaşlar, bugün videomuzda askeri alımlarda adayların elenmesine sebep olan bu sağlığı ile ilgili hastalıkları ele alacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sağlık Yönetmeli incelendiğinde resmi sağlık kuruluşlarından raporlu onaylanmış hastalıkları ve elenme sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz. Birkaç defa tekrarlanmış ya da kronik nitelik kazanmış psikotik bozukluklar ya da bipolar bozukluklar, psikotik ataklarla seyreden ağır kişilik bozuklukları, anksiyete, depresif gibi tekrarlayıcı nevrotik bozukluklar, konuşma bozukluğu, tekrarlayan uyum bozukluğu, madde kullanım bozukluğu, zeka yetersizliği, cinsel kimlik ve davranış bozukluğu, otizm, aspergen gibi yaygın gelişimsel bozukluklar, Narkolepsi, kleine levin sendromu gibi kronik uyku bozuklukları, tic bozuklukları, yukarıda saydıklarımız elenme sebebidir arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları beğenip yorum yapmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz kolları yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler.